Neyi ele alacağız? İkili ilişkileri kiminle? Tabii ki işin uzmanıyla. My Life Aile Evlilik ve Çift Danışmanlığı Merkezi'nden Doktor Ekrem Çulfa konumuz olacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sağ olun, var olun. İyi ki konuk olduk, oluyoruz. Siz, siz sağ olun, var olun. İyi ki konuğumuz oldunuz ve hayatımızdasınız hocam. Sağ olun. Ben, ee, yani iyi ki Üsküdar var. Diyerek başlamak istiyorum çünkü orada danışmanlık merkezimiz ve zaman zaman belediye başkanımız da selamlaşıp o da biliyorsunuz insan ilişkileriyle evet. ve değerli üyeleriyle, politikacılarla, milletvekilleriyle, bakanlarla, insan ilişkilerinde, çift sorunlarında, sanatçılarla buluşuyoruz, görüşüyoruz, yardımcı oluyoruz. Tabii ki hepsinin sırrı bizde. Sır küpü gibiyiz yani. <gülüyor> ne kadar zor bir işiniz var aslında hocam. Gerçekten. Evet. Peki siz hiç dertleşme ihtiyacı hissetmiyor musunuz? Ben dertleşme diyorum. Evet, Terapi tabii. demiyorum ya da seans Biz demiyorum. Şimdi e, gerek e, okul arkadaşlarımızda, gerek e, üniversite <gülüyor> arkadaşlarımızda Yüksek lisans doktora, doçentlik ve profesörlük arkadaşlarımızla elbette dertleşiyoruz. Yani hemşehrilerimizle dertleşiyoruz. Aynı zamanda hemen hemen birçok psikolog, pedagog ve terapiste de, aile evlilik ilişki danışmanıyla da dertleşiyoruz. Gerek mesleki dertleşmeler oluyor, gerek bireysel. Gerek, eğer araçla ilgili bir derdimiz varsa dertleşiyoruz habire. Çünkü dertleşmek, derdini anlatmak, doğru kişiye anlatmak şartıyla kişinin ne kadar kendisiyle barışık olduğunu, kendisine güvendiğinin de bir işareti, ne kadar e, yanlışları, sorunları bastırmadığının da bir kanıtı. Çünkü içimiz, kalbimiz, yüreğimiz, zihnimiz bizim çöplük değil. Fırsat buldukça laboratuvarda, ilgili profesyonelle veya ilgili arkadaşlarla sohbetleşerek çözüm yollarını buluyoruz. Bir bilene sorarsak dağlar taşlar aşılıp...